50.000'e bine bu yeni arabayı satın aldım. Alıyorum, aldım. Hey tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz tekrardan. Yanında Star Gamer ve Malizi var. Like atıp izlemezseniz. E, Malize amcanız da var. Tamam. Videoyu, bu arada videoya 100 like atmayı unutmayın. Bu videoya 100 like atabilirsiniz. E, videoya beğenerek bana çok büyük destek olsun. Şimdi hemen e, gideceğiz ve bu yeni arabayı alacağız. E, video başlığından zaten görmüşsünüzdür. E, öncelikle buradan kaçacağız. Arkadaşlar işte ki keycard var. E, kart key alışveriş yaptık. Hiç eşya falan almaya gerek yok. Zaten VIP bir serverdayız. E, bey kapıyı açabilirsiniz. Abi onu kapatacağım. O tamam. Ee, şimdi buradan çıkalım. Aa dev top var. Gelin dev topa girelim. Dev topu böyle ittirebiliyoruz falan. Çok saçma bir şey olsa da böyle oynayabiliyoruz. Gayet mantıklı. Topun üstüne falan çıkabiliyorsunuz. Arkadaşınız ittiriyor falan kenardan. Yani bunu kocaman bir futbol topu ve kocaman bir futbol stadyumunda büyük... ...şeylerde oynayabiliriz. Bir dakika. Oha bug'a bak ya. Nerede bug'dasın sen? Galiba öldün sen. Bas diyor, tamam. İn, ne in? Ne in abi? İn ben sür, tamam sen sür. Tamam. Evet, Star Game'ra ...devrettik koltuğu. Şimdi o sürecek. Biraz yanlaya yanlaya sürersek. New tip. Aynen. Şimdi e, biraz şey yapalım. Arabayı modifiye yapalım. Giderken modifiyeye uğrayalım. E, bug yaptı şey. Malizi Böyle Bugatti'yle falan geldi o. Çok güzel. Bak hemen Bugatti'ye nasıl kaçıyor bak. <gülüyor> hemen Bugatti'ye kaçtılar. İyi ben de alayım da bari Bugatti'yle gezeriz. Benim de burada var. Neredeydi o? Ah şurada. Abi biri beni alsın falan böyle geliyor. Bu arada VIP server Discord'ta paylaştık, hani Discord'ta da gelebilirsiniz. Ya dur. Bu, bu arada bu katte değil. Bu benim Lamborghini. Yeniden çıkacak mı bu Aynen. Aynı. 50 keş olay. Bedava para. Şimdi şeye gidelim. Modifiye gidelim. Bir dakika ben gene şeye basıyorum. Tam garaja gidip hemen güzel boyaları takalım. Zaten malize yapmış. Tamam kamuflaj da yapmış. 500 bin o. Ben o kadar para harcayamam. İstersen gel abi ben sana şoför olayım sana. Tamam bana şoför olsun da tekstürü ben seçeyim. Ben de olan bir şeylerden. Evet para da parayı da bir dakika parayı almak istiyorum. Tamam. Bu arada Star Gamer öldü mü? Ne oldu? O baga girdi galiba. Tamam. Ee, texture hemen koyayım. Ladybug'da kalmış o. Polis koysak mı ya? Bende ne var? Frost var mıydı? Frost yoktu ben. Pixel koyalım. Yok. Yarım saat onu seçiyor. Roach. Yani yukarıdan ses yapıyorlar hem. Yani. İyi hadi polis seçtim. Will color. Onda siyah. Beyaz var mı? Beyaz değil. Ne var abi bizde? White. Tamam. Hadi bakalım. Abi gıcık mısınız? <gülüyor> gıcık mısınız? Ha, tamam. Ben çıkabilirim ki bu. Çıkabileceğimi inanıyorum. Tamam. Ee, çıktım. Yani sizin yaptığınız şeyler bana işlemez. Hadi abi, şimdi bana şey olsana sen. Böyle bineyim ben seninkine. Tamam, beni o yeni arabaya götürsene. Yani müzenin oraya. O yeni arabayı satın alacağım ben. Bu videoda onu planladık. Yeni arabayı satın alıp biraz modifiye yapacağız. Orada attığım para için teşekkürler. Star gamerda gelir. abi Bugatti daha hızlı yani. Yapacak bir şey yok. Ama modifiye efsane olmuş. Baya asker stilinde boyamış oyun bir an laga girdi. Yani küçük lag'lar oluyor. Evet, bayağı bir lag oldu. Şimdi bu arabayı biz buradan nasıl aşağı indiriyoruz? Ben bunu satın alıyorum. Hadi bakalım. 50.000'e 50 bu yeni arabayı satın aldım. Alıyorum. Aldım. Güzel. 50.000 buna vermiş olduk. Oo, tek kişilik ama çok güzel. Bir dakika ben bunu modifiye de ederim. Hadi gelin arkadaşlar klasik arabaları artık daha gök <gülüyor> gözlükten bir <iki> bakış falan. Q'yu <gülüyor> harcamıştım ya ben. Keşke harcamasaydım. Biraz uçardık. artık. Malese sen git. Adam geri geri bile sana yetişirim diyor. Kontrolü çok güzel hızlı da. Yani normalde klasik bir arabanın bu kadar hızlı olmamasını beklerdim ben. Adam geri geri bile benden hızlı. Heh, çok iyi oldu. Aha tren var. Yuka şey yukarıdan geziyor. Ama çok güzel dönüyor araç. Bunu gayet iyi yapmışlar. Böyle bir modifiye yapalım ki buna. Böyle ben klasik arabayım desin. Adam banka soymuş ya. Para yapıyor. Kenardan para yapıyor. Klasik araba. Öyle bir şey yapalım. Ya, klasik araba olduğu anlaşılsın. Bu ne ya? Biraz paraya kıyacağız. Yapacak bir şey yok. Ice. Bende ne vardı tam bilmiyorum. Buz rengi. Body color. Evet. Vücut rengi. Bir şey yaramıyor galiba. Wheel color. Tamam. Window color. Maricolor bir şey yaramıyor mu ya? Aynen texture sadece bu ifade ediyor. Madem klasik arabamız var. Klasik arabaya klasik car Bakalım. Klasik var yalnız car değil. İnek İnek nasıl olacak? Tabii yükleyene kadar biraz zaman geçiyor İnik buna sanırım olmuyor gökkuşağı pek yakışmıyor ya böyle tek renk yapalım o zaman varsa yıld nan tam nan yapıp body kalınlığını rengine getirelim gri yapsa siyah yapsak kırmızı çok uç. yeşil mavi beyaz sarı zaten şu an sarı var Ben yani 20.001 lira. Bu hiç gerek yok bence. Direkt çıkalım. Çıkabilir mi? Abi. <gülüyor> tamam. Madem bunu istediniz, öyle olsun. Hadi gamer çık. Bak, klasik araba kornası çalarım. Hayır diyor ya. Tamam. Ona gününü gösterme vakti gelmiş. Onu baga sokacağım. Haydi abi, çık da şey yapalım. Haydi abi, ben bununla böyle yavaş yavaş gezeceğim. Böyle klasik araba var madem. Siz de böyle peşimden gelin. Böyle arkadan yavaş yavaş, yavaş yavaş, böyle yavaş yavaş gezelim. Bende bu klasik araba böyle... Çok para yok şimdi hani... Boya falan alamadık. Onu sonradan ben bir şeyler yapacağım. Chat'ı açalım. Oha Bugatti ne yavaş. Tabi canım Bugatti çok yavaş. Ama klasik araba çok şekil ya. Baksanıza şu. Yani güzel yapmışlar. Aa, al işte önüme bakmıyordum ben. Üstünden de geçebiliyorum ben bu araçta. Ay biraz hız yapalım o zaman. Biraz hız yapıp sınırlarını test edelim. Bugatti'den daha hızlı olduğunu inanıyorum ben. Ha, bakacağız şimdi. Bakalım Bugatti mı mızlı, ben mi hızlıyım? Bayağı bayağı iyi gidiyor ya. Şeritten gitme şeyi de güzel. Yani koordinasyonu güzel. Çok güzel araba ya. Oo <gülüyor> uçtu. Aa yol kapalı. Arabayı inşallah gitmez dedim gitmedi. Vay be yolu kapatmışlar bildiğin. Hadi buradan uçalım. Şuu'ya basabilseydim keşke. Gel. Böyle sürelim biraz. Ya jailbreak'te böyle bazı videolar çekeceğim. Yeni güncellemeler geldikçe bu videoların sayısı artacak. İstediğiniz şeyleri böyle yazın yorumlara ona göre çekeriz. Ve bu arabanın şerefine bir 100 like atarsınız. Adama bakın elleri kollarına kadar güzel oynuyor. R15'te gelen özelliklerden biri bu. Önceden böyle bir mevzuları çok yapamıyorduk. Buradan uçayım ya ben madem o kadar şey yaptık. Bir de şaha kalktık. Ben aşağı yardırıyorum o zaman şehire doğru. Aynen. Mesela ben buraya da bir şeyler koyacaklarına inanıyorum. Bakın bu çöl tarafına. Bugün burada pek bir şey yok. Çok boş alanlar. Buralara bir bina veya bir araç gibi bir şeyler ekleyebilirler. Onlara da tavsiye vermiş olayım. Araba her yerde gidiyor yani. Çok güzel olmayan yerlerde bile gidiyor. Çöl kumu renginde araba. Hadi be. Çıkılmıyor mu? Çıkarız ya. Hadi. Hadi. Hadi denizden çıkarsın. Değil mi araba? Çıkarsın. Hadi. He ha, çıktı. Bunlar beni bulamayacak bu arada. Öyle bir yere gittim ki. Evet. O zaman umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, böyle yavaştan süre süre videoyu bitirelim. Dediğim gibi bu videoya 100 like, 100 beğeni atarsanız çok çok iyi olur. Ee, Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. O zaman hoşçakalın diyelim. Görüşürüz. Arkamdan da geldiler bu arada. Ee, o zaman görüşürüz diyelim ve bay bay.